Değerli dostlar, merhaba. Size Serin Paşa'dan sesleniyoruz. Biliyorsunuz, 2020 yılı başından itibaren bir korona nedeniyle bütün dünyayı etkiledi. Öyle ki 7,5 milyon insan bu hastalık nedeniyle hayatı adeta zehir oldu. Bu hastalıkla ilgili hastalığı çözüm bulmak için Birim insanları durmadan çalışıyor. İnşallah da yakın zamanda gerekli şekilde bir aşı bulunur ve insanlık bu illetten, bu zilletten kurtulur. Ancak bu arada birçok denemelerde yapılıyor. Bunlardan biri de yıllardan beri alternatif tıp ile uğraşan Profesör Doktor Duran Açık Bey bu konuyla ilgili bir buluş yaptı, buhar buluşuyla bazı hastaların iyileştiğini söyledi ve eee bunun da gerçekleştiğini e, bazı arkadaşlarımız teyit etti. Şimdi Sayın Profesör Doktor Duran Açık Bey yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Iyi misiniz? Teşekkür ederim. Eee Sayın Hocam önce özgeçmişini kısaca bir anlatır mısınız? Valla 50 sene de burdya, bu tip üzerine 70 sene de çalışıyor. 72 ülke gezdim bu tip üzerine bitkiler üzerine. Yalnız bu ilacı Şubat ayında başlamadan önce ben televizyondan izledim. İç hastalıklar gördüğüm zaman bu bunun peşini tuttum. Meclise yazdım, Sağlık Bakanlığına yazdım, Hürriyete yazdım. Cevap vermediler. Evet. Onun için size geldim ve sizinin yani hastalar var idi. Hastalar iyileşti. Sizi bildirim yani. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizi tercih ettiğiniz için biz de elimizden geldiğince bu durumu açıklamaya vatandaşa yararlı olmaya bizi vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Şimdi Sayın hocam bu buhar ilacı dediğiniz bu ilaç e, nasıl bir etki yapıyor Bu 10 e, günde yani etkisi görünür 10 günde etkisi görülüyor 15 gün 15 15 günde, gün. günde görülüyor Nasıl oluyor bu her şeyi Tüssü şeklinde mi oluyor nasıl Hayır, oluyor? E, yalnız demliğin içine koyup Evet buhar çıkacak. çıkecek. Kolayca, yani evde yakacak bir yerde, bir yerde buhar yaptığı zaman kokusu yeter ona. Kokusu şey yapıyor. yapıyor. Bu neden yapıldı bu? bu? Neden yaptınız bu buhar, buhar ilacı ve, Bu üç, dört çeşit ilacı yaptım. Onu da çok zor şeye çıkarırım. Yani bu çok damla damla çıkıyor bu şeyi. Tabi belli bir ölçüsü var. Ölçüsü var, matematik, fiziksel ölçüsü var. evet Evet, onun gibi. Peki bunun herhangi bir tehlikesi hay Hayır hayır hay asla. Daha bronşit diye mesela kuva hastalarına, astım hastalarına bile iyiydi. Evet, bu Peki bunu bir müjde olarak verebilir miyiz vatandaşlarımıza? Tabi tabi ilgilenseler tabi. Peki nasıl olacak bu ilacı nasıl bulacak bunu, vatandaş? E, o bulacağız yani bunu e, bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yani bunları alıp deneme yapacak. Deneme onlar da yapandan sonra her şey ortaya çıkar. Şimdi daha önce Sağlık Bakanlığı'na ilgili Yazdım, yerlere bildirdim, bildirdim, bildirdim ama ilgilenilmedi. İlgilenmediler tabi. E, halbuki yani bunu dikkate almak lazım. Meclise böyle yazdım, meclise hürriyete böyle şeye başkana düşündüm. Cumhurbaşkanına kadar gitti ama ilgilenmediler. Peki ne düşünüyorsunuz şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ilaçta... hizmet yani biri gelsin de sağlık bakanlığından gelsinler. Biz bu elazığ vererek deneme yapsınlar. Belki insanları milleti kurtarak buluyoruz hastalıkta. Evet. Şimdi yani e, tekrar bir mür müracaatınız olacak mı? Gerek Sağlık Bakanlığı'na gerek. Mesela bu konuyu ilçede kaymakamlarla, valilerle falan bir görüşme durumu olabilir miydi? Olabilir ama dikkate alınmılar. Yani e, bunu en iyisi denemede şey oldu. Yani deneme yapayım sonra iyileşenlerden rapor alayım o hastanelerden. Rapor yok ama iyileşme var. İyileşme var. Evet. Peki bunu nasıl kanıtlayacağız? Bunu işte dört aile var iyileşmişler. Ondan sorabilirsin Peki işte onlardan da yani onları da konuşturup onlar da onlardan ilgili bilgi almak gerekirdi herhalde. Tabii tabii. Yani o hastalarda yani kanıt tabii. olsun diye tabii, tabii. daha iyi olur. Tabii bence. tabii tabii. Aslında yani bu konuyla sağlıkçıların, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, sanıyorum ki e, yani konu sağlık olunca, Sağlık Bakanlığı bu konuda biraz duyarlı oluyor, duyarlı görüyorum. Ben ama şahsen çab çaba da şey yapıyor ama bu durumlara da e, yani bu konularla ilgili de yapılan çalışmaları takip etmek lazım. Mesela bizim bir bilim kurulu var. Bilim Kurulu'na bunu bildirmeniz mümkün müydü mümkün mü? Ya Sağlık Bakanlığı dikkat vermeden sonra ne ne iş yapabilirim ki? Yani, yani bunu ben bildirdim ama kimsenin onu umursamadı. Evet. Hiç, yani. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Ne yapalım? Sonra... Biz size nasıl yardımcı oluruz? Biz siz ancak zaten, haberciyiz. Siz zaten çok özür dilerim sözünüz kesti. Zaten sizin için sizin kanalından haber vermek istedim. Evet ki anlasınlar. Ya sen ne salak bakanlığın kötüsün. Deneme yapsın. Ondan sonra cevap versin. Evet, e, bizi yani, tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Edem, bir kuş bir kuş atarsa bir taş bedava, kuş bedava. Atarsan değer, değmezse de değmezsin. Zararı yok ki. Değil mi? Evet. Çok kolay evet. bir şey yani. Evet. Peki elimizde doneler var ilaçlar Var ilgili. var var. Değil var. mi? Hazır var. Hazır var. Evet. Evet. E, bunu belli mesela hastanelere falan verdiniz mi? Yahut onlarla ilgili hayır, bir döşme hiç. hiç. Yalnız dört aileye verdim. O da iyileşti. Tamamen iyileşmişler. Hiçbir şeyler kalmamış. Evet. Siz rahatsızlık geçirdiniz mi bu konuyla ilgili? Rahatsızlığın buydu ki yani dikkat alınmılar. Yani yok yok. Hastalıkla ilgili bir sıkıntı oldu mu sizde? Yani? Hayır hayır hayır. Evet, ben 93 yaşındayım, diyorum. Hiç türlü. Yani kendimi korurum. Evet. Her türlü. Yani her gün bu uğurdan kliniğe buhar yapıp Aliyam yani hasta da gitsin sağlıklı sağlıklı var. Evet Allah uzun ömür versin. Teşekkür Maşallah. Ederim. Yani 93 yaşında hiç gözükmuyorsunuz, 63 gibi gözüküyorsunuz. <gülüyor> Allah uzun ömür versin. Teşekkür Peki, ederim. Peki ne yapalım, ne yapmak istersiniz? Siz, bir siz... çağrınız, bir son olarak vatandaşlara Vatandaş ne söylemek ki, istersiniz? Vatandaşlara diyorum ki yani sağlık Bakanlığı ilgilensin bu işiden acilen millete yardım olur. Evet. Şimdi bizim amacımız da bunu burada arkadaşlarla arkadaşım Adnan Bey ile falan işte bu çekimi yapıp biz sosyal medyada YouTube'da yayınlayacağız. E, vatandaşların bu konuda bilgilenmesini sağlayacağız. Eğer bizi arayan olursa biz de size ulaşıp vatandaşlara elimizden geldiğince Hizmet yanarlı size. olmaya çalışacağız. Evet, doğru. Evet, evet. Ee, son olarak bir mesajınız var mı? Mesaj, e, yani insanlar biraz dikkatli olsunlar, yani bu koronavirüs olaylarla el sıkışma, ne bileyim, öpüşme, ne bileyim, bayramlaşma, böyle şeylerden uzak dursunlar yani. Devamlı yıkasınlar, eldiven çok önemli. Eldiven? Bak, çok önemli. Benim bulaşı, yani bu iki tane eldivenim var. Ne, neden? Çünkü bunu çıkarttı mı o alttaki bir şey olmaz. Yani vatandaş eldiven taksın mı? Taksın ama evinden dışarıya çıksa taksa. Evinden çıkınca taksın. Evet. Çok çok güzel olur yani. Evet. Son sözünüz? Son sözümüz Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Size bağlı. Evet. Değerli izleyiciler e, Sayın Profesör Doktor Duran açık buhar ilacı ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Iıı ee, bu konuda ilgililerin yetkililer hakikaten duyarlı olup bunu e, incelemesi en azından tetkik etmesi hakikaten bunun insanlar için yararlı olup olmadığını görmesi lazım. Görmesi, evet. Biz de bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak, bir fert olarak da bunu sizlere duyurmaya çalışıyoruz sanıyorum ki ilgililer yetkililer bu sesimizi duyar. Hepinize sağlıklı günler diliyor. Hoşçakalın diyorum. Teşekkür ederim.